kesen Merhaba arkadaşlar iddia Tahmin okupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz bugün sizler için yine maç hazırladım 1.5 üst <gülüyor> ve 2-3 gollerden oluşan kombinler yani kendiniz oluşturabileceğiniz kombinler arkadaşlar tabi ki hepsini aynı konda e, oynamayın bir tane kuponumuz var 3.01 oran dün videomuzda paylaşmış olduğumuz üç tane bir buçuk üst maçımız geldi arkadaşlar. Yalnız ee, dikkatimi çeken mesela ilk maçımız Girona maçı arkadaşlar 2'den sıfır bitti ve Sabedel Lugo maçı birden sıfır bitti. Yani bu oranları ben şu an takip ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu şekil kuponlar hazırlamayı düşünüyorum. Yani sistem kuponları 1'den 0, 2'den 0 genelde geliyor. 2-3 gündür takip ediyorum ben bu oranları. <gülüyor> İnşallah başarılı bir şekilde başarılı sonuçlar alırız hep beraber. Yine bugün 1.5 üstlerimiz var ve 2-3 gollerimiz var. Hemen maçlarımıza geçelim, vakit kaybetmeden. Yani sizler de kontrol edin, analizlerini yapın, şöyle göz ucuyla göz gezdirin arkadaşlar. <gülüyor> Aklınıza yatarsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Olup Afrika'nın Etiyeyi Sahal maçı. Ben bir buçuk üst düşünüyorum bu maçı arkadaşlar. 1.35 orandan sizlerde değerlendirebilirsiniz. Yani fena oran sayılmıyor. <gülüyor> 2.5 üst. 2.5 üst 1.30 orandan beklemektense bu tür maçları bulup değerlendirmek daha mantıklı geliyor bana. ikinci maçımız saat 18'de başlayacak Elmasri-Elzamalap maçı bu maça 2-3 gol düşünüyorum arkadaşlar 2-3 gol aralığında kalmasını düşündüğüm bir maç şöyle oranlarını kontrol ettiğim zaman maçın 2-3 gol aralığında biteceğini düşünüyorum şöyle bir kontrollerini sağlayalım tekrar Evet maç 2-3 gol aralığında bitecek. Oranlarımız onu gösteriyor. 3. maçımız arkadaşlar. Romanya 1. Liginden saat 20.45'te başlayacak Craiova Sepsi maçı. Yine kontrollerini sağlayalım. Her şey burada bitiyor arkadaşlar. Her şey iddianın açmış olduğu bu oranlarda bitiyor. Bunları okursak yani başarılı sonuçlar alırız. Tabii ki 20 maçı bir araya bir arada oynamak değil. Yani 2-3 maç. 3 maçı bir araya getirdiğiniz zaman zaten 4.49 oran yapıyor. O da fena oran sayılmıyor. Şurada arkadaşlar. Şunların bir hesaplamasını yapsanız. Çok basit aslında. Başarılı sonuçlar alırsınız. Evet. Üçüncü maçımızı da verdikten sonra dördüncü maçımıza geçelim hemen. Saat 21.30'da başlayacak. Dundee Johnstone maçı. Bir buçuk üst. <gülüyor> Düşündüğüm bir maç. Yani sizlerde bir kontrollerini sağlayın. Bir göz geçirin arkadaşlar. Şöyle bir şey göstereyim ben. Bazen arkadaşlar 10 dakikalık videoyu izlemeye tahammülleri yok arkadaşlar. Ama iddia bayisine gittiği zaman idda bayisine gidiyor. Adam bültene bakıyor. 2-3 saat, 5 saat uğraşıyor. 3 tane maç bulmak için. Ama bizim ee, 10 dakikalık videomuzu izleyemiyor. Maalesef izleyemiyor arkadaşlar. Ve bu hakikaten bizi üzüyor. Yani bir video paylaşıyorum. 10 dakikalık videoyu 2 dakikaya indiriyor. İleri sara sara 2 dakikaya indiriyor. Ve bu bizi mağdur ediyor. Yani emeğimizi alamıyoruz bu şekilde. Şeyi gösterecektim analisti gösterecektim ama eee şu anda biraz karışık olduğu için uzun olduğu için gösteremiyorum. Yani iddia bayisine gittiğin zaman arkadaş 3 saat 4 saat uğraşıyorsun 2 tane maç bulmak için 3 tane maç bulmak için ama biz emek harcıyoruz burada. Ve bu 7-8-9-10 maçı. 10 dakikada sizlere sunuyoruz. 10 dakikada tahammül e, edemiyor insanlar dinlemeye izlemeye. Neyse sağlık olsun diyelim, canları sağ olsun diyelim, ne diyelim? Evet dün de maçını verdikten sonra arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Saat 23.15'te başlayacak Wolverhampton Everton maçı. Şöyle kontrollerini sağlayalım. Tekrar. İnternet biraz <gülüyor> sıkıntılı bugün. Evet arkadaşlar, bu maça da Ben bir buçuk üst düşünüyorum. Hani e, riski azaltmak için. Hani riskli ortadan kaldırmak için bir buçuk üstü düşünüyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. Ha, maç bir sıfırdan birden sıfır, ikiden sıfır bitebilir. Ona bir şey diyemem. Yalnız bir buçuk üstüne güveniyorum bu maçın. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Kuponumuz arkadaşlar, kuponumuz da 3.01 orandan oluşuyor. Onu da değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız, şöyle gösterelim, saat 18'de başlayacak. Almokovlu maçı 2-3 gol arkadaşlar yani 2-3 golde kalacağını düşündüğüm bir maç. Evet, 2-3 golü gösteriyor. Ya idda bu oranları arkadaşlar e, rastgele açmıyor. Ya bunun farkına varın. İdda oranı idda or idda oranları yani takımların form grafiğine göre Attığı yediği gol sayısına göre e, Sakat cezalı, saha durumu Atanan hakeme göre e, iddia oranlarını açıyor Ve maçlar istendiği gibi <gülüyor> Yani normal şartlarda e, Giderse Tutturamayacağımız maç yok Ama bazen e, Maçlar masa başında bitiyor Öyle söyleyeyim sana. Sizlere pardon sana diyorum. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yani çok müdahale ediliyor maçlara. Yani 2.5 üst beklediğimiz maç 1-0'da takılıyor. Ya takılmıyor. Takıyorlar. Yani 1-0'dan başka bitmeyecek o maç. Ve birçok maça o şekilde müdahale ediliyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım Şu aralar en iyi iddia canlı bahistir. Canlı bahislerden alacağınız, ufak ufak alacağınız bahisler sizlere kazandırır. Evet ikinci maçımız Leverkusen Frankfurt maçı arkadaşlar. 2.5 üst. Bakın bunu şöyle göstereyim. Biraz riskli. 1.70-3.30-2.95-2.95 şöyle göstereyim arkadaşlar 1.70 3.30 2.95 Niye aldım ben bunu bu maçı? Oranlar üstü gösteriyor. Oranlar üstü gösterdiği için ve karşılıklı gol var gösterdiği için üstü aldım ben. Ayrıca 1.80-2.40 gördüğüm için arkadaşlar. Bu maç muhtemel bakın 180 kalırsa şaşmayın. Bu maç üst. Ama kupa maçı olduğu için biraz temkinli davranmak lazım. Ben üstü aldım. Alt üste bakalım. Yine üstü gösteriyor arkadaşlar. Buradaki oranlarda ilk yarısı 0.5 üstte gelecek. Ona da güveniyorum, inanıyorum. Tabii biz üstü aldık, 1.35 35 oranda. Ve kuponumuzun son maçı arkadaşlar, Atletico Madrid Sevilla maçı. Yine bir buçuk üstüne güvendiğim bir maç. Yani kuponumuzun son maçı 1.5 üst. 1.5 üst oranı arkadaşlar 1.35. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın mesela Leverkusen Frankfurt 2.5 üstü 1.35. Sevilla Atletico Madrid 1.5 üstü 1.35. Ben 1.5 üstünü aldım bu maçın. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet analizimizin son maçı da o maçtır zaten. Onu da anlatmaya gerek yok, söylemeye gerek yok. Atletico Madrid seviye maçı 1.5 üst. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar.